Memleketin hali nedir sormaya geldim. Söyle bakayım. İnsanların dil dili lali olmuş. Hadi sen konuş hadi. Nedir derdin? Yem bulabiliyor musun? evde ne yiyecek şimdi bunlar? Evde çiçekler Arpa, yonca, saman, mısır. Köşe. Nasıl nasıl buluyorsun onları? Onları temin ediyoruz. Kendimiz ovada arazi var. Kendi mi ekiyor Yoksa almayla hakkına ödemezsin. Çok. Zaten her şey maliyetleri arttı. Hmm. Bir de hep de onları alırsak, koyunculuk hiç bir şey ödemez yani. Hmm. Peki mesela geçen sene kaç koyunum vardı? Aynı bizim güzellik. Güzelli. Yine aynı göre, durumuna göre çok hmm. çoğaltamıyoruz. Peki nedir mesela sorunlar hayvancılıkta? Valla sorun yıldan yıla artıyor da. E, bu işi herkes yapmak istiyor da. Hı -hı. Şu eziyeti mesela şu DNA'yı elini alıp da gütme gütmeyince bu iş olmaz. Karşından bakınca adam da mesela 300-500 koyun var. Mesela hemen kurbanlık geldiğimi hesaplıyorlar. Şurada işte kurbanlık satıyor, şu paradan satıyor diye de nasıl geliyor o ortama onu düşünen yok. Hı -hı. Bunu yağmur, çamuru yani yazı, kışı, tozu toprağı nasıl uğraştığını bilen yok. Ve bu hayvanı nasıl doyurduğunu bilen yok yani. Hı -hı. Yıldan yılda zorlaşıyor. Eskisi gibi değil yani. Mesela eskiden ee, mesela babam babam rahmetli oldu. babamın sağlığında al, al, babam sağ e, mesela bir sene sattığı kuzuyla hem ev aldı hem e, bu hayvanın ağlını yaptı. Şu an bala temelin atamayız. Temelini yani atalım. bir senenin kuzusu her şey yapıyordu. Veya bir düğün yapabiliyordu. Şu anda bala satsak kuzuyu düğün yapamayacaksın. E, hayat bayağı o zaman zorlaşmış gözüküyor. Çok zor ha. Bizim tek şeyimiz at atartma esli. Mecburen bu işi yani hem sevdiğimiz için devam ettiriyoruz. Kuzu geçen sene de aynı, bu sene mesela kasaba vermiş olsak, kestirsek, bu yılda aynı, çok bir değişiklik yok ama maliyetle 3'e katladı. Geçen sene aldığımız 120 lira, lira, 150 lira olan yem, bu sene oldu 250 lira. Hı -hı. E, kuzu piyasası fiy aynı, Hı -hı. yani e, koyun doğuruyor, misal ikizli boş ver, hadi yılda bir tane kuzu alsak, Hı -hı. bir lira satsak bile, zaten bunun yarısında kuzu kendisi yiyor, yarısında anası yiyor, <gülüyor> bize ne kalıyor? Peki o vatandaşlı kasaba gittiği zaman e, eskiden atıyorum bir kilo yarım kilo duyum alırken şimdi işte 250 gram. Ya yani mecbur her. 20 alıyor yani. E, onun sebebi ne sence hocam? Onların da mesela gelir kaynağı yok ki. Onların da geliri olmadığı. Yani durumda. herkesin gürültü var hmm. Sadece yani bu herkes birbirini destekliyor yani sinsi usulü. Ben burada yani uygun fiyata üreteceğim ki uygun satacağım vatandaş uygun fiyata alıp yemesi lazım. Allah ya yani da et alıp da yiyebilecek çok az yani insan adam ya yani zorla alıyor düşünüyor yani et alımı alım mı diye düşünüyor. Vatandaş alabiliyor mu et? E işte berenler. Atıyorum 6 ay öncesi bir sene önceye göre fark şimdi çok, aynı ha? çok fark var. Çok fark var değil evet. mi? Ne yapıyor önceden diyelim ki yarım kilo kıymalan şimdi 250 gram oluyor. Yapma ya. Evet. 10 liralık, 20 liralık. Yapma ya. Evet. 10 liralık, 20 10 liralık. liralık. 20 liralık, 20 liralık, İmariye vatandaşlarımız. Bir de, yani kırmızı et o kadar bahalı da değil. Tavuk %100 bahalandı. Hı. Dananın kesimi 37-38 liradan 55 liraya çıktı. 60'a çıktı şimdi 55'e düşürdüler. Es işte. Yani beyaz et gibi de değil. Bizimki sanayi malı değil ya. Biz istediğimiz zaman zam yapamıyoruz. Allah biliyor bizim ne olacağını. Sen şimdi çiğ sütü kaçtan veriyorsun? 4.70 4.70'ten veriyorsun. Markette aynı sütün litresi kaç lira? Valla Pınar sütü 16 liraymış. 16 lira. Uçurum ee, var arada. Kaç kat bacan? <gülüyor> %200. <gülüyor> e şimdi kim kazanıyor bu parayı? Sanayici. Aradaki kazanıyor Aynen. değil mi? Biz üretiyoruz biz kazanamıyoruz. Sizleri bir şekilde bir araya getirseler biz <gülüyor> siz çiğ sütü Vatandaşın içebileceği hale gelecek aşamayla ilgili Entegre tesis oluştursalar, işte atıyorum evet. Sarayköy 10 bölgesinde 10.000, Şivri bölgesinde 20.000, Sajifayan bölgesinde 30.000, denizde diyelim ki 100 bin. bu anlamda e, süt e, üreten e, inek var ya da diyelim evet. ki 500 tane te tesis var, tamam Bunlar bir şekilde bir örgütlenseler, kooperatif gibi örgütlenseler de Sonuçta siz örneğin 4-4,5 lira hakkınız olanı, örneğin 7 liraya sattınız da vatandaş da diyelim ki 9 liraya bunu içebilse ve sonuçta yani. herkes kazansa. Daha iyi olmaz mı? İşte market boyutunda en fazla parayı onlar kazanıyor diye ben tahmin ediyorum. Yani tabi bu kesin bir bilgi değil. Hı -hı. Öyle tahmin ediyoruz. Bu, bu yani kim, kim, mesela bunu bunu, bunu kim uygulayacak size? Kim yapması gerekiyor bunu? Tabii bunun bir önderinin olması lazım. Ülke yani, yönetenlerin buna yani, ne olması yani, gerekiyor? Yani keşke bu sütü 4 liraya lira, 4,70 lira. Firma değil de altını direkt üreticiye verebilirsin. Evet. İşte Sır bundan dolayı evet. sütten verim alınamadığı için evet. inekler kesime gidiyor diyorlar. Aynen. Aynen. %30 kesilmiş Türkiye'deki. %30'un. Aynen. Sarayköy için evet ee, 14 binmiş. 14 bin. Bu yani. 10 milyon düşmüş. Hem üreten hem Tüketen herkes yoksullaşıyor, evet. yoksullaştığı içinde. Kimse cebinde para e, kalmıyor. para büyüteme şansı yok yani. Hı hı. E, peki sence bunun sorumlusu kim hocam? Yani koyunlar değil, değil mi bunun <gülüyor> sorumlusu? <gülüyor> <He>? <gülüyor> koyunlar mı? Değil. Sen? Koyun aynı, koyun çoban aynı çoban e, Sen de değilsin. İyi ama. Ee, sanki e, ülkenin çobanında bir arıza var gibi ha Vallahi hocam? Var bir şeyler. Var bir, bir şeylerin şeyler. değişmesi lazım da hmm. nasıl olacak bilmiyorum yani. Nasıl olacak sen yani sadece Her işte aynı ya. Her iş aynı. Sadece yüzden... hayvancılıkta değil değil mi? Her işte aynı. Gel koyunları yalnız bırakmayalım gel. E, ne yapacağız yani? Nasıl düzelteceğiz sence? Vallahi bilmiyorum ki. Bir şeyler yapmak lazım ama. Hmm. Ne yapalım yani ne yapalım? Bu tekşiyle... Mesela çare herkes seçim diyorlar, sence nasıl olur? Seçim olsa da bilmiyorum ki ne olur ya. Önce bir... Ekonomi nasıl Al... düzelir mi ee, bu durumda? Halkın bir işlenmesi lazım biraz ya. Halkın bir işlenmesi lazım. Seçimle falan. ona buna değil halkın bir işlenmesi lazım. Herkes hı. yani e, sadece gördüğü at görüntü onları da kapı dik gitmemesi lazım. Hı hı. Mesela, e, mesela bu hayvanlar sonunda çoban olmadan gitmiyor. Ben nasıl bunlara çektim mi gidiyor? Evet. Her işte Biz, de aynı o, yani. Şimdi bu sefer şu anda onlar onlar bizi götürecek gibi değil mi? Biz yani onlara takip ederiz. Kesime bakar onlar. Ha? <gülüyor> <gülüyor> şey, eşeğin adı ne? Eşeğin adı Aliş. Aliş. <gülüyor> tamam. O da senin yol arkadaşın herhalde evet, değil o mi? O, o çobanın. Arabası. <gülüyor> evet. Evet. Bütün eşyalar onda. Evet. Çayın, yemeğin, içeğin, kepeneğin onda. Hı hı. Peki mesela kaçta çıkıyorsun şeye gütmeye? Sabah 9, akşam 5 memur misali. Beş. Şimdi kış ayında öyle. Hı hı. Yazın tersine dönüyor. Tersine dönüyor. Yani Yaz, yazın gün, akşam evet. Yazın da güneş batarken çıkıyor, güneş evet. doğarken giriyor. Hı hı. 12 ay bu hayvanlar böyle geziyor başta çoban geziyor. Ha keşke gezdirmeseydik adamına birsek. Ge gezdiği et için, et için mesela sürekli 5 e duranlara göre bunların e e kesimden sonraki eti e herhalde daha lezzetli tabii. oluyordur. Değil yani, mi hocam? Yani. Değil mi? Besleyici değeri et etkili, herhalde. Tabii tabii ki hem lezzetli. Ya şimdi evde kalmaması için oyunların günlük 500 lira. 500 lira. Yani benim buraya gelmem yeseyem yesem dur günlük 500 lira geliyor. Tabii sen buraları getirince 500 lira kazanmış yani, oluyorsun. Yani bir gün ben mesela sabah yiyele vermiyorum. Günü 5 lira kazanmış oluyorum. Hmm. Yoksa yani kazanmaz yani. Sizin buralarda mera var mıydı eskiden? Eskiden mera vardı. Hayvan tamam. yetiştirirdik. Yok, ora. Yok. Kim bu ortamımız yok. Hmm. Gerçi şimdi belediye büyük şehir olunca Aynı. Meralar da er bey değil mi? Yani bizim bir çalıcı var da mera fazla yok zaten de. Hmm. Orman dağlar var işte ormanın bölgeleri var. Hmm. O da bizim bölgemizde şey yok yani. Taşlık. Bir mayıs Haziran 2 ay ot olur. Sonra mecburen batano olsana. Ekinler bu çalınca iniyor hayvanlar. Ne haber? Nasılsın? Ya bir anlat hele şunu, tamam mı? Yemler artmış. Doğru mu? Yemler artmış. Bunların hepsi sorumlusu sen misin? Öyle diyorlar. He? Vatandaş ete ulaşamıyormuş, süte ulaşamıyormuş. Bunun da sorumlusu siz misiniz? Öyle diyorlar. Ne diyorsun sen bu işe? Ne diyorsun sen bu işe? Ne diyorsun hocam?